Merhaba, ben Profesör. Poco X3 NFC'nin MIUI 1207 güncelleme raporuyla karşınızdayım. Bataryadaki gelişmelere bakacağız ve bir önceki güncellemeyle meydana gelen sorunlar giderilmiş mi? Bunları kontrol edeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk başta bazı kullanıcılar tarafından dile getirilen kamerada geniş açıya geçerken donma yaşandığı konusundaki soruna bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi biraz geniş açı lensine biraz geç geçiyor ama geçti. Yani bir donma söz konusu ama takılma söz konusu değil. Tekrar deneyelim. Evet yine geç geçti ama geçti. Bir de 2x'e bakalım. 2x'de bir sorun yok. 1x 0.6x 06 de gördüğünüz gibi... Yavaş açılma söz konusu. Yani bir önceki güncelleme ile gelen bu sorun MIUI 12.07 güncellemesiyle ile giderilmiş gibi gözükmüyor. Bir de videodaki duruma bakalım. 1x 2x 0.6x Video kısmında bir sorun gözükmüyor. Hepsinde aynı sürede geçiş yapıyor. Ama fotoğrafta Tekrar gördüğünüz gibi geç bir geçiş yapıyor. Bir de benim gözüme çarpan şöyle bir şey var. Ayarlara girip telefon hakkında kısmından MIUI sürümünü seçiyoruz. Burada uygun güncelleme yok yazısı çıkıyor. Bu bu güncelleme ile birlikte geldi. Daha önceden güncellemeleri kontrol et dediğinizde böyle bir yazı çıkmıyordu. Ee, aynı yani kullandığınız MIUI sürümünün e, yenilikleri hakkında bilgi veren bir ekran açılıyordu. Ama şu an uygun güncelleme yok yazısı çıkıyor. Bu güncellemede fazla bir değişiklik yok. Android'in güvenlik paketi güncellendi. Mayıs 2021 yılına güncellendi. Onun dışında bildiğiniz gibi biz gerek uzun kullanım raporlarımızda olsun, gerekse güncelleme raporlarımızda olsun. Batarya üstünde duruyoruz. Batarya önce bir ısısına bakalım. Cihazı kullanmıyorken işlemci 37 derecede, batarya 26 derecede. E, yük, ku, yük altındayken yani kullanım sırasında, yoğun kullanım sırasında e, işlemci 37 derece, batarya 34 derecede ve şarj olurken en çok bu problemi yaşıyoruz. Telefonun şarj olurken ısınması problemi. E, i̇şlemci 37 derece, batarya 38 derece. Yani işlemci tamamen stabil kalıyor. 37 derecede, batarya da... Boştayken, yük altındayken ya da şarjdayken belli değişiklikler oluyor. Yani telefonunuz kullanırken, şarj olurken sadece batarya kısmında bir ısınma yaşıyor. Şarj konusuna gelelim. İlk yaptığımız şarj 71 dakika sürdü ve bu bize 68 saat 16 dakikalık bir kullanım imkanı verdi. İkinci şarj 56 dakika sürdü. 54 saat 42 dakika kullandık, 3. şarj 82 dakika sürdü, 41 saat 23 dakika kullandık, 4. şarj 62 dakika sürdü, 53 saat 29 dakika kullandık, 5. şarj ise 69 dakika sürdü, 41 saat 14 dakika bize kullanım imkanı verdi. Bu kullanım saatleri her kullanıcının kullandığı şekilde yani 4-5 saat oyun oynuyoruz, 4-5 saat Sosyal medyada geziyoruz, videolar izliyoruz, filmler izliyoruz, telefon neredeyse elimizden düşürmüyoruz. Bu kullanım sürelerini biz elde ettik. Siz de yaptığınız güncelleme sonrasında bu kullanım sürelerini kendiniz hesaplayabilirsiniz. Güncellemeyi ilk yaptığınızda sistem kendisini entegre etmeye çalışır. Yani güncelleme kendisini Android'e e, ve telefona entegre etmeye çalışır, bir optimizasyon süreci geçirir. Bu yaklaşık bir hafta sürebilir. Bu nedenle biz e, bir hafta kullandıktan sonra güncelleme raporunu paylaşıyoruz ve hatta bir biraz daha uzun kullanıyoruz ki e, gerçek performansı nasıl? Bir hafta içinde gördüğünüz gibi sizin de şahıs e, sürelerinde ve kullanım sürelerinde farklılıklar var. Bu optimizasyon sürecinde olması nedeniyle bu şekilde gerçekleşiyor. Şu an herhangi bir sorunumuz yok. Cihazı ilk aldığımız gündeki gibi şarj ediyoruz ve gayet uzun bir kullanım süresi bize veriyor. Eğer siz bataryanızın 5-6 saatte bittiğini iddia ediyorsanız doğrudan servise gitmenizi tavsiye ederim. Eğer Türkiye garantili bir cihaz aldıysanız. Eğer Türkiye garantili bir cihaz almadıysanız zaten yapacak bir şey yok. Bir telefoncuya ya da aldığınız yere göstermenizi tavsiye ederim. MIUI 1207 güncelleme raporumuz bu şekildeydi. Güncelleme raporlarımız devam edecek. Elimize yeni cihaz geldikçe onların uzun kullanım raporlarını paylaşacağız. Bir sonraki raporumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.